Henüz tüm enerji sorunlarımızı çözemese de aslında inanılmaz potansiyele sahip bir enerji kaynağımız var ve bu kaynak güneş ışığından başka bir şey değil. Aslına bakarsanız bir saat içerisinde dünyanın yüzeyine düşen güneş ışığı bir sene boyunca dünya üzerinde yaşayan her insanın elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Bugün güneşin bu olağanüstü gücünden yararlanmak için kullandığımız birkaç yöntem var. Bu yöntemlerin hemen hemen hepsi, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor. Peki bu nasıl yapılıyor dersiniz? Bu dönüşüm yaygın olarak, fotovoltaik hücre adıyla da bilinen güneş pilleri aracılığıyla yapılıyor. Evet, bazı evlerin çatılarında gördüğünüz mavi levhalardan bahsediyorum. Fotovoltaik hücrelerin büyük bir bölümü silikondan yapılıyor. Bir foton ya da güneş ışığından gelen enerji, silikon atomlarından birine çarptığı zaman, atomların birini elektronsuz bırakır. Serbest kalan elektronlar, güneş pilinin yüzeyindeki metal ve iletken bir şerit üzerine gelirler. Şerit, bu elektron akışını, yani elektrik akımını kullanılabilmesi için pilin dışındaki güç şebekesine aktarır. Tabii güneş enerjisinden faydalanmanın başka yolları da var. Yek odaklı güneş enerji santralleri ya da diğer adıyla konsantre güneş enerji sistemleri, devasa büyüklükte aynaları güneş ışığını bir hedefe yönlendirmek için kullanırlar. Konsantre hale gelmiş enerji bir çeşit sıvıyı ısıtır. Isınan sıvı bu sefer de suyu ısıtarak bir elektrik jeneratörünü çevirecek buharı yaratır. Sonuç olarak bu iki güneş enerjisi sistemi de hem yenilenebilir enerji sağlıyor, hem de atmosfere sera gazı yaymıyorlar. Peki, tüm elektrik enerjimizi neden bu şekilde üretmiyoruz? Güneş enerjisinden faydalanan teknolojiler ne yazık ki pek verimli değiller. Ve yüzeylerine düşen güneş ışığının sadece yüzde 25'ini kullanılabilir güneş enerjisine çeviriyorlar. Buna ek olarak, henüz güneş enerjisini depolamak gibi bir teknolojimiz de yok. Geceleri ve bulutlu günlerde güneş enerjisinden faydalanmamız mümkün değil. Bundan dolayı da, tüm evlerin çatılarına güneş pili taksak bile, şu an fosil yakıtlarının yerini tutabilmeleri ne yazık ki mümkün değil. Son olarak, güneş enerjisinden faydalanmak için üretilen teknolojiler, son derece pahalı teknolojiler. Güneş pilleri son zamanlarda daha ucuza üretilebiliyor ama güneş enerjisi teknolojileri bugün hala kömür, petrol ve diğer yenilenebilir yakıtlardan daha pahalı. Eğer verimlilik, depolama ve maliyetle ilgili sorunlarımızı çözebilirsek, güneş enerjisi bugün kullanmakta olduğumuz fosil yakıtlarının büyük bir bölümünün yerine geçebilir. Henüz o aşamaya gelemedik ama teknoloji her geçen gün daha iyiye gidiyor ve ucuzluyor.